Aferin gençler aferin çalışın. Çalışan her şeyi kazanır. Ahmet. Oğlum ne yapıyorsun sen derste? Hocam ben oyun oynuyordum. Bütün arkadaşlar test çalışıyor. Sen niye ders çalışmıyorsun? Hocam ben evde çalışıyorum ya gerek yok. Sen üniversiteye gitmeyecek misin? Gideceğim hocam ama evde çalışıyorum ya ben. Peki sen bilirsin ama telefon yasak derste bir daha telefonda oynama. Tamam hocam kaldı. Ha? Tamam. Hadi. Bir kitap çıkar bak arkadaşların gibi. Ahmet Ahmet Efendim hocam ee, Sen gene telefonla oynuyorsun Hocam Dün akşam ben ders çalıştım da ee, Ondan sabaha kadar yoruldum, ondan çıkmış bir çözüm de başıma alıyor ee, Bak Ahmet arkadaşın da sabaha kadar ders çalışmış ama uyuyor Sen de telefonunu kapat da uyuyor istersen tamam. Ya da ders çalış Tamam hocam ben uyuyum o zaman Tamam Gençler tahtada gördüklerimizi yazalım. Gel. Hocam kolay gelsin. Sağ olun hocam. Hoş geldin. O zaman hocam, sınıfta öğretme materyali Tamam, bunu unutmayın. Hocanız hayırlısızlık yapma. Hocam, şu an yine bir aramamız var okulumuzda. Evet ee, hocam. Öğrenciler üzerinde hani okula getirilmesi gereken eşya duygusu söyleniyor. Onlara bakacağız. Arkadaşlar da var mı ödev işine göre bakalım Eğer hocam. Evvahsa da gerekli. Evet güzel. Evet bu arkadaşlar işte biraz sanki hesaplı malzemeler meryüklü. Bakalım başladığında ne varmış. Evet daha çıkıyor. Maşallah olur. Teşekkür ederim. Tevafuk. Evet. Evet çocuk bunları, lütfen lo falan herhalde kullanmak için mi getirdin, satmak için mi getirdin? Nasıl yapacaksın doğru bunları? Hocam ben kullanıyorum bunları. Kullanıyor musun? İki tane beraber mi kullanıyorsunuz? Evet. Ama bunların okula yetinmesi etmesi ya satılmıyor mu size? Hı? Can Bora Hocam bu arada zaten derste de telefonla oynuyor. Hocamızın sözünü dinlemiyor. Nasıl olacak Ahmet? Bunları bu. buraya getirmişsin oğlum bu, senin buraya bunları bulamak için mi geliyorsun? Burası okul oğlum, nasıl yapacaksın bunları? Hı? Zaten teneffüsler falan açmıyoruz, fazla açmıyor. Hayır, seni şimdi şey disipline göndersek, okuldan uzaklaştırma alsan daha mı güzel olacak? O zaman okula hiç gelemeyeceksin. Sol sınırsı, yaptığın hareketlere bak. Senin buradaki öğrencileri örnek olman gerekiyor Ahmet. Bunları bir daha getirmeyeceksin oğlum. Tamam. Hatta ben bunları alacağım, bunlara yer koyuyorum şu an. Sınavımdan sonraya kadar bunları sana bir daha vermeyeceğim. Tamam. Sıradan geldikten sonra bunları dinleyeceğiz. Hı. Tamam mı? Tamam. Hocam dersinize döndük, de çok sıra bakmayın. Ne demek hocam? Arkadaşlar, <gülüyor> e, bir daha telefonla gelmeleri gerektiğini uyarın. Tamam hocam. Bir daha çok büyük cezaevallara karşılaşabilir. Tamam hocam. Hocam kolay gelsin. Sağ olun hocam, iyi günler. Teşekkür <gülüyor> Keşke telefonla oynamak yana biraz çalışsaydım.